bildiğimiz şey, onu canlı ele geçirmemiz gerektiği. Biz giriş için hazırlıklara başlıyoruz. Mekan girişi için önce temizlik yapacağız. Konuşmamız lazım, anlatacaklarım var. Sahaya biraz daha baskı kuralım. Kiminle, nerede, ne zaman, ne görüşüyor? Görüştü, görüşmedi, her şeyi bilmek istiyorum. Tam canlı çıkamayacaksın. Seni geberteceğim. Dizinin yeni bölümünde Selin, Ömer'in gerçek kimliğini öğrenecek. Yeni bölümde Zehra'nın hayatı tehlikeye girecek. Bu sırada Ömer, Zehra'yı kurtaracak. Diğer yandan Korkut ve Efkar Baba ile Ömer karşı karşıya gelecek. Yakında Zehra ile Ömer, Efkar Baba'ya karşı birlikte hareket edecek. Teşkilat dizisini sevenler, diziyi TRT 1'den izlemeyi unutmayınız.